Selam kova arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili zodyan özgürlükçüleri kovalı arkadaşlarım güzel insanlar sizler için aralık ayı genel yorumu yapacağım gördüğünüz gibi kahve tarotum ve melek kartım derken karşınızdan çıkıp gideceğim sevgili arkadaşlarım açılıma başlamadan öncesinde bilen arkadaşım var bilmeyen arkadaşım var sevgili arkadaşlar daha sonra yıllıklar da gelecek 2020'nin yıllıkları Sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Bunları yükledikten bir süre sonra oranında Aralık ayı ve yıllıklarını yükleyeceğim. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Şöyle izlemenizi istiyorum, davet ediyorum sevgili arkadaşlarım. Buraya da davet ediyorum. Benim olduğum her yere sizleri, benim burç adaşlarımı davet ediyorum. Çünkü ben de bir kovayım sevgili arkadaşlarım diyerekten bakayım benim sevgili kova arkadaşlarımı Aralık ayında bir aylık bir açılımdır. Daha sonra inşallah yıllıklar da gelecek. Neler bekliyormuş. Biraz karışık kurşuk ama vardır. Mutlaka onlarda birer şekiller var sevgili kova arkadaşlarım. Hmm, balığınız var ama güzel. Balık var. Balık var ve balığınızın hemen ucunda da tersten baktığımızda kalp de var sevgili arkadaşlarım. Hem kalp açısından. Mutlu olacaksınız hem de balık açısından şansınız var bakın balığın hemen altında tersten tutmak lazım tersten tuttuğumuzda balığınız var balığın hemen yan tarafında ise şaha kalkmış atınız var sevgili arkadaşlar tertemiz yalnız biraz atın üstünde sabır diyor sabır bir çizgi var o çizgiyi aşması lazım sevgili arkadaşlar evet benim kova arkadaşlarım adında F harfi olan sevgili kova arkadaşlarım aşk hayatıyla alakalı hemen yan tarafında kalp çıkmış aşk hayatımızla alakalı aralık ayı içerisinde biraz sıkıntılar duyabilirsiniz Adında C harfi olanlar sizler de aynı şekliyle çünkü aranıza kara kediler girmiş partnerinizle evlisiniz sevgilisiniz eksiniz küssünüz baya iki tane ikiye ayrılmış F harfi F harfi merak etme şekerim veya güzelim kardeşim fark etmez hiç fark etmiyor Biraz sabret. Bak F harfin burada görüyorsun değil mi F harfini. Hemen hemen tepe taklak oldun olacaksın. Şimdi size gösterirken kendim göremiyorum. F harfini burada görüyorsun. Gördün. Hafif çeviriyoruz. Bak burada F harfin yavaş yavaş düze çıkmaya başlıyor. Atla buluşacak. Birazcık sabır. Tamam? Aşk hayatıyla alakalı bu. Çünkü yan tarafta kalp var bebeğim veya güzel kardeşim. <gülüyor> Fark etmez canlar ve daha sonrasında da ay koyun çıkmış tertemiz biraz bunun içinde sabredin hayali var koyunun bu beyaz yerde sevgili kova arkadaşım nedir hani aralık içinde olmaz da çünkü hayali çıkmış 2020 yılı iyi gelecek sizlere sevgili kovalar özellikle de adında B harfi R harfi olan E harfi olanlar Z harfi olanlar bir harf daha çıkmış ama anlayamadım bayağı bir murada doğru gideceksiniz sizin adanız veya dileğiniz herkes adak adamaz veya dileğiniz kabul olmuş sevgili arkadaşlar adında T harfi olanlar sizlere de güzellikler geliyor merak etmeyin gerçekten sıkıntıyı geride bırakacaksınız hemen üç noktada bakın T'yi görün feraha doğru çıkacaksınız küçük küçük balıklarınız çıkmış bu T harfindeki arkadaşlarıma güzel temiz haberler gelecek Hmm, evet çok güzel yine aşkla alakalı işle alakalı güzel iki taraflı haberler alacak T harfindeki arkadaşlarımız evet kariyeriniz daha sonra 2020 yılında Aralık ayında değil de sevgili kovalar 2020 yılında sizin kariyer veya iş hayatınız düzene girecek güzel yere doğru gidecek çünkü bakın İ harfiniz hemen burada Boynunu büken hangi bitkidir? Ay çiçeği diyeyim ben size. Ay çiçeği gibi boynu bükük bir vaziyette iyi. Buradan daha sonrasında bakın tertemiz yerde iyi boynu bükük. Daha sonrasında fincanın dışı 2020 kariyerde iş hayatında güzel yere doğru valla uçarak gideceksiniz. Benden söylemesi sevgili kova arkadaşlarım benim adında evet T harfi olanlar Z harfi olanlar gerçekten birazcık sabredin. Güzel yere doğru gideceksiniz sizinle hemen yan tarafınızda 7 sayısı çıkmış 7 sayısı şanstır söyleyeyim size biraz sabır Bak, bakın birazcık birazcık sabır Aralık ayını şöyle bir geride bırakalım canlar şöyle bir başlayalım bakalım hmm, geçmişten gelen tabii ki sıkıntılarınız var nazarınız da var çünkü bal yapmayan araya nazar köşeye sıkışmış durumda bal yapmayan arıya kimse bakmaz meyve vermeyen ağaca kimse taş atmaz nazar olması güzel bir şey nedir bu doğru yolda olduğumuzun göstergesidir benden size söylemesi şöyle o geçmişin zaten Aralık ayı son ay ben Aralık ayı hiç dikkate almam gerçekten son ay olduğu için ama yine de alalım 30 gün daha az bir zaman değil değil mi canlar şans var şanslarınız var temiz kuşlarınız da çıkmış yalnız biraz sabretmeniz lazım sevgili kova arkadaşlarım Okuyun üfleyin atın 2019'u 2019'da bırakın 2020'ye nazarsız tertemiz şöyle enerji dolu geçin derim sizlere iş hayatınız tamam akım güzel düzgün bir vaziyette hatta bazı arkadaşlarım birazcık korku içindeler acaba işimi kaybeder miyim veya ne bileyim düşüşe geçer miyim diye geçmeyeceksin merak etme geçmeyeceksin korkularını bir kenara bırak Anlaşmalar var aile yardımı var ortak anlaşmalarınız var güzel bir şeyleri düzelteceksiniz sevgili kova arkadaşlarım benim sevgili arkadaşlarım sizi seviyorum çünkü bizler burç adaşıyız değil mi canlar hadi bakalım şimdi ilişkilerini süper çıkmış sizin gerçekten kötü kötü bir şey yok ilişkiler süper çıkmış geneline bakıldığında sıkıntıları geride bırakmış, düşmanları geride bırakmış, el ele hep çift çift çıkmışsınız. Evlisi bekarı fark etmiyor. Mekarlar da atağa geçiyorlar. Kısmet için. O da çok güzel. Platonikler kendilerini ispatlamak için mücadele derdindeler Biraz şey var işte e ekslerde. Benim sevgili Kova arkadaşımın %60'ı karşı eksini istemiyor biraz fazlalık çıkmış bu karşı ek sizi arayacak Aralık ayı içerisinde belki yeni yılı bahane ederekten arama yapabilir sizi tekrar kendine istiyor ama siz istemiyorsunuz sevgili kovalar %60'ınız Aralık ayı içindeki duygular bunlar istemeyeceksiniz ama karşı taraf arayacak sizi hata diyorsunuz ben hata yaptım onunla olmamalıydım gibi duygulara sahipsiniz ben de söylemek durumundayım. %40'ınız eyvallah diyecek barış var. Evliler mükemmel çıkmışsınız. Seviyorsunuz. Seviliyorsunuz. Eş olarak evliler canlılık var. Çok güzel. Aralık ayında anlaşmalar var. Evet güzel harika sevgililer. Birbirinizle aranızdaki zırıltı tırıltı her neyse onları bir kenara bırakıp anlaşmaya varmışsınız ki varacaksınız da. Güzel yere doğru gidiyorsunuz. Beklentilerimiz karşılanacak mı derseniz beklentileriniz de karşılanma var gibi sevgili arkadaşlarım biraz sabır diyor bakın buradaki mesaj size birazcık sabret kova diyor sabrın sonu selamettir diyor doğuşa doğru gideceksin yenilenmeye doğru gideceksin yavaş yavaş diyor sizinkiler ayak izlerini göstermeye başladı gerçekten öyle bir şey beklentileriniz sizin daha çok 2020 yılında oluşacak tamamen aralık ayında olmayacak bu Aralık ayında izleri görülecek haberiniz olsun sevgili kova burcu arkadaşlarım neredeyse balık diyecektim. Sağlık süper çıkmış küçük çaplı rahatsızlıklar var. Hani öyle ağır bir şey yok. Aylık bütçenize gelince aylık bütçede mükemmel çıkmış. Geçmişin gereksizliğini bir kenara bırakmış benim kova arkadaşım akıllanmış. Ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. Bu ayağınızı yorgana göre uzatmak aman Allah'ım bir verim bir bolluk bir bereket gelecek çünkü ne derler bizde Allah tutumlu insanı sever derler gerçekten daha sonrasında böyle bir bereket bir bolluk gelecek sizin bütçenize sevgili kova arkadaşım o da çok güzel çıkmış harika sadece küçük çaplı bazı olumsuz haberler var sevgili bazı kova arkadaşlarımıza eksler olabilir küsler olabilir vesaire gibi durumlar Görülüyor burada. Onun dışında güzel şansınız var. Bolca küçük de olsa balıklarınız çıkmış. Sevgili kova arkadaşlarım. Zaten bir aylık. Daha sonra inşallah yıllıklar da gelecek. Önemli olan nedir sevgili arkadaşlarım? 2020. Şurada 2020'ye giriyoruz değil mi? İnşallah o hayırlısıyla gelsin. Hadi bakalım. Şimdi şu küçük yer. Ya bizim bu iç dünyamız ya da hanemiz özelimiz dışarısı dışarıdan gelecek iyi ya da kötü etkenler sıkıntı işte bu küçük çaplı bazı yerlerde sıkıntılı karanlık haberler alınacak burada da çıktı İç dünyamızda da çok fazla bir şey kalmamış az önce harflere de gösterdim sevgili arkadaşlarım biraz daha sabır sabrediyorsunuz bakın burada balığınız kıvrılmış durumda şu sıkıntıyı da aşağıya indirdiğimizde sevgili arkadaşlar gidecek. Hiç merak etmeyin. Burada çok güzel şeyler çıkmış yan tarafta. Başlar dik bir vaziyette çıkmışsınız. Sevgili kova arkadaşlarım. Tepetaklak değilsiniz. Bakın burada iki kişi tepetaklak çıkmış. Yani hemen sıkıntının altında tepetaklak çıkılmış. Nedir bu? Kafa aşağıda. Ayaklar yukarıda. Ya eksilerde olan bir şey. Çünkü %60'ınız aralık ayı içerisinde eksilerinizle barışmak istemeyeceksiniz onlar sizi arayacaklar %40'ınız barışa varsınız olabilir eyvallah saygı duyuyorum sevgili arkadaşlarım işte onlar bunlar tepetaklak istemeyenler sıkıntılı haber var bazılarınıza hepinize söylemiyorum onun dışında nasıl da sağlam adımlarla ilerliyorsunuz karşılıklı barışlar var düğünler var nişanlar var güzel haberler var el ele tutuşmuş bir vaziyette özellikle de adında S harfi Y harfi, H harfi olan sevgili kova arkadaşlarım, güzel insanlar, sizler daha erken murada doğru gideceksiniz. Adında yine F harfi olan arkadaşım, siz de bakın murada doğru gidiyorsunuz. N harfi, ooo, S'lerden önce, K harfi, V harfi, Y harfi bakın, S'lerden daha önce yukarıya çıkmışsınız. O tamam, süper ama F harfindeki, buradaki arkadaşım. Feraha doğru gitmene rağmen birileri kafanı karıştırmış. Burada bakın gelecekte yaşayacaksın bunu. Birileri kafanı karıştırmış ya da olumsuz bir şeyler söylemişler size. Harfin dik duracağı yerde yatay vaziyete gelmiş. Yani hemen yine böyle küçük çaplı olumsuzluğa kapılmışsın. Cık, olmaz açılmışsın. Tamam burada artık yukarıya doğru çıkıyorsun. Çıkışa doğru gidiyorsun. Adında M harfi olan arkadaşlarımızla güzel yere doğru gideceksiniz sevgili kova burcunun güzelleri sizin özellikle de aşk hayatınızda düzelmeler meydana gelecek aralık ayı içerisinde çünkü aralık yorumu bu sevgili arkadaşlarım güzel insanlar hiç merak etmeyin şansınız var özellikle de m harfi z harfi n harfindeki arkadaşlarım bir de v harfinde olanlar bu sıkıntılı haberleri alacaklar söylemek durumundayım Hemen karanlığın, sıkıntının yanına çıkmış harfleriniz. Onun dışında her şey güzel, mükemmel. Zaten dört dörtlük yaşantı yok. Mutlaka bir yerden açarken diğer yer kapatıyor. Mutlaka bunlar olacak hayatımızda. Bu bir döngü döneceğiz. Buradakiler bir süre sonra hafif sıkıntıya gelecek. Buradaki sıkıntı yan tarafa geçecek. Hayatımız bu. Sevgili arkadaşlarım kötü bir şey yok. Hiç merak etmeyin. Yalnız şöyle söyleyeyim, canlarım benim, sizin bu karşı eksleriniz peşinizi bırakmayacaklar, bırakmayacakların istemiyorsunuz ya, pişmanlık duyacaklar, onlardan mahrum kaldık diyecekler, diyecekler de diyecekler. Bir sürü tuhaf bir şekilde şu arada çıkmışlar, benden yine size söylemesi Aralık ayı içerisinde, bakayım, 2020'de sizleri neler bekliyor sevgili arkadaşlarım bakacağız çok küçük küçük balıklarınız var güzel şansa doğru gideceksiniz merak etmeyin yavaş yavaş her şeyin hayırlısı benim sevgili kova arkadaşlarım tamam işte bu ne yapıyorsunuz evliyseniz tek sevgiyle yetineceksiniz tamam bekarsanız yine aynı ben aşık olmak istiyorum hayatıma birini istiyorum diyeceksiniz ya da çalışıyorsunuz da geçmişin sıkıntılarını örtüyü çekiyorsunuz ya da eksiniz. Geçmişi bitiriyorsunuz çünkü istemiyor. Yüzde 60 kovalar istemiyorlar eksilerini. Geçmişi örtü çekme olayı çıktı sizlerde Benim sevgili kova arkadaşlarımın bir şeyler canına tak etmiş. Bakın karşı taraf üzgün. Üzgün siz geçmişe örtüyü çektiniz. Karşı taraf üzgün. Mahrumum diyor. Ben kovadan mahrum kaldım. Hmm, yapacak bir şey yok iş hayatıyla alakalı Canlar, korku yok bakın güzelliklere doğru gideceksiniz uzun vadeli planlar demektir biraz sabır biraz sabır sizin olan sürprizler size gelecek yardımlar göreceksiniz canlarım benim yardımlar göreceksiniz İş hayatınızla alakalı dost bildiğiniz kişiler olabilir geçmişin olumsuzluğunu bitiriyorsunuz dost bildiğiniz kişiler ya da aile büyükleriniz öyle herkes de kötü demeyelim insan gibi insan olanlar da var neden olmasın? Bakın yardım görmektir bu. İş hayatıyla alakalı bunlar olacak sevgili kova arkadaşları, Özellikle de platonik. Baya bir mücadele içinde çıktı. Karşı tarafa kendini ispatlamak için yapacak bir şey yok. Bir taraf verimli bir taraf verimsiz. Ondan sonra niçin? Kendine çekmek için. Çünkü istiyor. Ama şimdi platoniyi bir kenara bırakalım. Sizin karşı eksiler. Buyurun sizi kendine çekmek istiyorlar ama benim kovacığım kızgın istemiyor verimsiz yani açık ve net ağırlıkta o var ama buyurun üzülüyorlar yapacak bir şey yok ama bekar kovalarımız baya bir mücadele edeceksin böyle yalnızlığına son vermek için tam şu yeni yıl arifesinde kısmet çekeceksin kendine bir şeyler yapacaksın onu da onlara yoralım evliler için evliler bir şeyleri kabullenmişsiniz. Dürüstçe mücadeleyi vermişsiniz. Bakın köklü kuruluş burada evliler çok güzel çıktı. Sıkıntı etmeyin canlar. Yenilenme diyelim. Ölüm kartı sizi korkutmasın. Yenilenelim. Ama ufak tefek yalanlar mutlaka araya girecektir. Bakın destek var aileden. Sağlığınıza destek var. Afınıza sığınıyorum. Yanlış anlaşılması sevgili arkadaşlarım aile desteği demektir. Destek görmek demektir. Ama bakın burada bir şey var. Burada da küçük çaplı bir yalan durumu çıktı. Burası sağlık bölümü. Ben her zaman şunu söylüyorum. Her şeyin yalanı dolanı olur. Sağlığın yalanı dolanı olamaz. Yanlış anlaşılmasın. Ben size bunu nasıl açıklayacağım ancak şu şekilde açıklarım. Bakın destek çıktı. Şimdi sevdiklerimiz bizim... Kötü alışkanlıkları bırakmamızı isteyeceklerdir. Ne diyecekler bize? Bu seni fazla yaşatmaz. Senin bunu bırakman lazım. Anlayın ne demek istediğimi. Bırak kötü alışkanlığını. Çünkü bana da diyorlar aynı şeyi. Senin ciğer gitmiş. Bırak bunu. Sen fazla yaşamazsın. Bakın yalan var. Kim yapıyor? Tabii ki de kızmayalım. Sevgili kovacıklarım. Bizi sevenler yapıyor. Bizi destekleyenler yapıyor. İyi olmamızı isteyenler yapıyor. Ah benim kovacıklarım. Küçük çaplı sağlık iyi çıktı sizlerde. Şimdi özünüzde sağlık iyi çıktı. Ama ne olursa olsun. Kötü alışkanlıkları bırakmamız için biraz aile, eş, arkadaş, ne bileyim böyle aile büyüklerimiz bize küçük çaplı bir korku vermek isteyebilir. Bırak. Ciğerin gitmiş. Kendini zehirliyorsun. Vesaire gibi bize korku vermek isteyebilirler çünkü ben de kovayım canlar bana da yapıyorlar aynı şeyi bu tür küçük çaplı yalanlarla karşılaşabilirsiniz canlarım ama ne yapıyoruz tabi ki de bırakmak lazım işin gerçeğini keşke bıraksak ne diyor meleğim sen yine de diyor her duyduğuna inanma bunları araştır diyor araştır sevgili kova arkadaşıma öyle öleceğini falan zannetme araştır diyor Farklı seçenekleri dene bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır diyor öyle her şeye kanma diyor sevgili kova arkadaşlarım güzel insanlara efendim aralık ayı açılımının sonuna geldik sevgili kova arkadaşlarım kapamadan öncesinde oranında aralık ayını ve yıllıklarını yükleyeceğim çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliği bekliyorum. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına bekliyorum. Benim olduğum her yere ben adaşım olan kovacıklarımı bekliyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Dilin kemiği yok demişler sevgili arkadaşlarım. Ben bazen espri yapabilirim, şaka yapabilirim. Sürçeli ihsan ettimse affola diyorum sevgili kova arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı. Öpüyorum. Hadi bay diyorum.